That's the way that you do it. Seçenek çok, seçemem yok, kaç gün yanayım ey Kara kutu deli dolu sürprizler bırakmaz eh. Ne yapayım ben? Tutun acı koncadan nasıl kesilir ya? Fark edebiliyorken aklıma kaçıra kaçıra yaşama başıma kaçıma geleyim Ters oyum ben Elleri pis sokaklar kadar Yakışır para dumallar haram Geceler geçer çabalar boşa İntikam kokar gelecek rota Doldu bak kutum, doldu bak kutum, doldu bak kutum Gelecek rota Doldu bak kutum, doldu bak kutum, doldu bak önce nasıl olduysa senden sonrasını inşa ettim Eksidir dostlarım masadan birer birer bana sorsan zaten çektim Şuna bak, çok çektiğim ettiğim ahları ödetecektim Kalbimin ekmeğini yemedim hiç ben rızkım yük gibi Çok içecektin ha Çok içecektin ha Çok içecektin ha Tamam ve ben, dakikalar gitip gider Biter günüm, geçen günüm Harabeler ve de harap eder ya Çabanız boşa, koştuk başa vurur Haldiniz yine de unsuz Sana gezinir kolsuz falan çok mudur Lakin dostluk daha ya Bir dün de, ah, bugün ne vah edemem Hayatımı size öyle hibe Bugün de der geçen zaman yaşandım Garanti değildi güne Göremedim lan göğünüzü Son paramla sardım tutu Gülsen de düşsen de yararım şimdi saatü şane kalbimde kafamda ritim dolar kelimeler dönüşür harikaya seri üretim ama kalmadı numara Doldu bak karton, doldu bak karton, bak bak gelecek gelecek Dol vakota, kota, vakota. İzlediğiniz için You <laughs> Altyazı M.K.